Palet bıçakları genelde boyayı karıştırmak için kullanılır. Bazen boyayla boya, bazen boyayla inceltici ya da bazen boyayla farklı bir maddeyi karıştırmada kullanılabilir. Bazı ressamlar, palet bıçağını boyayı direkt olarak tuvale uygulamak için kullanabilir. Hatta bazı durumlarda ressam, boyayı tuvalden sıyırmak için de bu bıçağı kullanabilir.